basketbol severler. CBL Ankara kurumlar arası basketbol liginin 9. haftasının ilk karşılaşması az önce tamamlandı ve Türk Telekom Havelsan takımları karşı karşıya geldi. Şimdi Havelsan'ın başarılı oyuncusu Koray yanımızda. Koray öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten bugün çok güzel oynadın. Maçta şöyle baktığımız zaman çift tanelere ulaşan birçok oyuncu vardı. Sen de onlardan bir tanesiydin. Neler söylemek istersin? Kesinlikle söylediğiniz gibi bugün takım olarak gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimiz çok güçlü yani ligin belki en iyi 3-4 takımından biri. Çok saygı duyduğumuz bir rakip ve takım halinde çok iyi oynamamız gerektiğini biliyorduk. Bugün gerçekten ben de dahil olmak üzere birçok takım arkadaşım iyi gündeydi Çok güzel ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Umarım daha böyle devam ederiz. Seninle birlikte Yiğit ve Kadir de öne çıkan. Kesinlikle. Aslında şöyle baktığımızda hemen hemen bütün takım oyuncularının sayı anlamında katkı yaptığını gördük bugün. Kesinlikle skorda alımı da çok homojen de çok da güzeldi. Herkes dediğin, keyif aldı. Dediğin gibi çok da güçlü bir takım Türk Telekom. Kesinlikle öyle. Zaten tanıdığımız oyuncular var. Dediğim gibi çok çok önemli bir galibiyetti. Grubumuzla ilk 4 hatta ilk 2 2'yi hedefliyoruz. Çok hedefliyoruz. Umarım bu hedefimiz doldurduğunda böyle oynamaya devam ederiz. Çünkü çok kötü oynamaya lüksümüz yok. Hep rakiplerimizin hepsi çok güçlü çünkü. Aynı başarıyı aynı keyfi bekliyoruz bundan sonraki maçlarda. İşte. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 9. haftasında günün ikinci karşılaşması az önce tamamlandı. Türkiye Petrolleri ve STM takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Şimdi yanımızda STM'nin bugünün en iyi oyuncularından bir tanesi diyebilirim Utku senin için. Oyuncusu Utku var. Utku neler söylemek istersin? E, güzel bir galibiyet aldık. E, takımımızın potansiyeli aslında çok daha fazla bunun farkındayız. Evet. Bir grupta yer almamız gerekiyordu ama bir aksilik yaşadık. Bu grubu birincilikle tamamlayıp A grubundaki playoff'lara katılmak istiyoruz. Ondan sonra da yolumuza bakacağız. Umuyoruz ki daha iyi günler bizi bekliyor diyebilirim. Peki tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz bundan sonra seçim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli basketbol semeliler günün 3. karşılaşması az önce sona erdi. Gerçekten çok çekişmeli, çok heyecan verici, özellikle son saniyesine kadar çok heyecan verici bir karşılaşmaydı. Man Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında oynanan karşılaşmayı bir sayı farklı değil mi evet, İsmail? Evet, bir sayı. Neler söylemek istiyorsun? Çok başarılıydın bugün. Çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir maç oldu. Sizin de söylediğiniz gibi iki takım da çok iyi mücadele etti. Grupta da iddialıyız. Man da bizim gibi iddialıyız. Bu maçı kazanmamız bizim açımızdan grup sınırlaması çok önemli. Ee, özellikle savunmada iyi mücadeledik ikinci yeri. Ee, bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, koçumu tebrik ediyorum. Güzel bir haftaydı bizim için. Çok teşekkürler. Ben de hepinizi tebrik ediyorum. Seni özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılıydın. Çok Başarılarının teşekkürler. devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günün üçüncü karşılaşması da az önce tamamlandı. Birazdan dördüncü karşılaşmada tekrar birlikte olacağız. CHP Ankara Altın sezon dokuzuncu hafta mücadelesine dördüncü karşılaşma. Ankara Diş Ekinler Odası Rokestan takım arasında gerçekleşti. Şimdi takım kaptanı Roketsan'dan Ömer bizlerle birlikte galibiyeti konuşacağız. Aslında sizin için talihsizlikler peşinizi bırakmadı diyebiliriz. Çünkü Bertu Sakal'dan bir Ege'nin kasında çekme gibi bir durum oldu ama yoluna devam etti. Çok güzel sayılarla birlikte siz yine skorersiniz. Neler söylemek istersiniz? İlk önce Bertun ile ilgili de durumu sormak istiyorum açıkçası. Ee, ya Bertu'ya öncelikle buradan çok geçmiş olsun diyorum. Çok üzüldük. Yani çok ciddi bir şey değil gibi ama umarım ee, öyle çıkacak. Hani şimdi birazdan hastaneye gidecek. Bakacağız duruma. Şimdi buradan da geçmiş olsun diliyorum. Biz de aynı şekilde Klaz Sport TV ailesi olarak sizlere takıma ve Bertoya geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, yani maç çok ortadaydı. Ee, ado'yu da tebrik ederim. Bence çok güzel, zevkli mücadele oldu ama son noktada biz biraz daha sakin girdik sanırım. Onun verdiği bir avantajla e, galibiyeti aldık almayı başardık. Buradan tüm takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu devam ettireceğiz. İnşallah bize başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, günün 4. karşılaşmasını Rokestan takımı kazandı. 5. karşılaşmaya da görüşünceye takipte kalın. CHB'yle Ankara 6. sezon 9. hafta mücadelesine Vakıfbank Bank takımı, ligimizin yekili ekiplerinden ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bambaşka şekilde mağlup ettiği yanımda neler söylemek istersiniz bugünkü galibiyetle ilgili? Yeni bir ekipti tanımıyordunuz ama bambaşka bir karşılaşma oldu sizin için. Ya, e, rakibi tanımıyorduk, çok merak ediyorduk nasıl bir maç olacak. E, ama biz yine de hiç bilmediğimiz için sonuna kadar mücadele ettik, bastırdık. Elimizden gelen en iyi oyunda oynadık ve sonunda galip geldik. Hastaya da yine ligin yeni ekiplerinden ula kabarleşmeli bir maç var ama Gelceğiz zaten. Ee, o takımı biliyoruz. Ee, Bir ihtimalle en iyi şekilde geleceğiz. Biz de başarılar diliyoruz sizlere.